Merhaba arkadaşlar. İlk oyun serimiz olarak Humman Fall Flat'ı seçtim. Tabii ben telaffuzunu yanlış söylemiş olabilirim. Sizin de desteklerinizle beraber Humman serisi güzel bir seri olacak. Ailemize katılmak için kanala abone olabilirsin. Görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum.